Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün arkadaşlar sonucuya özel City ekleme özelliği geldi Arkadaşlar şu anda sanırım ee, Chrome üzerinden oluyor Google Chrome üzerinden oluyor daha uygulamadan denemedim ama Google Chrome üzerinden oluyor Arkadaşlar ben şu anda gördüğünüz gibi Google Chrome üzerinden kendi hesabıma girdim sunucuma girdim Arkadaşlar Şimdi buradan hemen ne yapacağım ee, server settings'e geleceğim stickers ekleyeceğim 1000 ee, seviyede arkadaşlar 15 tane sticker ekleyebiliyoruz ee, gördüğünüz gibi yani eğer sonucunuzda belirli bir boost varsa arkadaşlar e, sticker ekleyebiliyoruz mesela hemen şöyle bir sticker ekleyeyim şöyle e, böyle Sussu diye bir ekleyeyim daha bulamadım. Hemen şöyle bir adını yazayım. Buradan bir emoji seçmemizi istiyor. Ben bu emojiyi seçeyim. Ardından e, buradan da şöyle bir e, açıklama yazayım gençler. Hemen e, şöyle bir şey diyeceğim. Bir dakika. Şöyle. Hı, tamam. Şu e, şeyin adını kopyalayayım ama ben. Hı, tamam. Tamam tamam. Kopyaladım. Şimdi hemen ne yapıyoruz abi? Hemen şöyle gördüğünüz gibi şey yapıyoruz oğlum sus mesela hemen şöyle oğlum susla yazdık gördüğünüz gibi emoji'miz e, sticker'imiz hatta buraya çıktı gördüğünüz gibi arkadaşlar buradan da bir sticker ekleyebiliyoruz e, hemen arkadaşlar siz de gidin sunucunuzu sticker ekleyin eğer sunucunuz e, bir seviyeyse 15 tane sticker ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar bu arada kampimizde e, burada görmüş olduğunuz gibi burada bir sürü sunucu var gidip katılabilirsiniz arkadaşlar neyse arkadaşlar hoşça kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın bay bay